Merhaba çocuklar, bu videoda hem çiftlik hayvanlarını öğreneceğiz, hem de gerçek seslerini dinleyeceğiz. Sonra da sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Bu bir eşek. Eşekler nasıl ses çıkarır? Bu bir inek. İnekler mü diye ses çıkarır. Bu bir köpek. Köpekler hav hav diye ses çıkarır. Tavşan. Tavşanlar ses çıkarmaz. Kıtır kıtır havuç yer. Tavuk Bu bir tavuk. Tavuklar gıt gıt gıt gıt diye ses çıkarır. At Bu bir at. Atlar işte böyle kişner. <gülüyor> horoz Bu bir horoz. Horozlar ü ü ü ü diye ses çıkarır. <gülüyor> civciv Bu bir civciv. Bakalım civcivler nasıl ses çıkarıyor. Kedi Bu bir kedi. Kediler miyav miyav diye ses çıkarır. <gülüyor> keçi Bu bir keçi. Keçiler M diye ses çıkarır. <gülüyor> ördek Bu bir ördek. İşte ördekler böyle ses çıkarır. <gülüyor> koyun Bu bir koyun. Bakalım koyunlar nasıl ses çıkarıyor. <gülüyor> güvercin Bu bir güvercin. Güvercinler işte böyle ses çıkarıyor. <gülüyor> fil. Bu bir fil. Filler böyle ses çıkarır. <gülüyor> zürafa. Bu bir zürafa. Zürafa böyle ses çıkarır. Şimdi göster bakalım. Bunlardan hangisi civciv? Evet doğru. İşte bu civciv. Peki bunlardan hangisi at? Süpersin. Evet bu bir at. <gülüyor> Peki bunlardan hangisi kedi? Aferin. Bu bir kedi. Evet çocuklar. Bunlardan hangisi fil? Evet doğru. İşte fil. Peki bunlardan hangisi eşek? <gülüyor> Harikasın. İşte eşek. Aha, aha, aha, aha. Peki bunlardan hangisi köpek? <gülüyor> Aferin. İşte bu bir köpek. <gülüyor> Göster bakalım bunlardan hangisi horoz? <gülüyor> Harika. Evet. Evet. İşte horoz. Peki bunlardan hangisi güvercin? Süpersin. Evet güvercin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.